Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yılmaz hep birlikte müzganı sevgilerden istemeye gitmeleri için ailesinden destek ister. Ancak aradığı desteği bulanmaz ve kendi başına bir çözüm yolu bulması gerekir. Selva ise sözleri ile zehirleyerek onun müzgana karşı cephe almasına neden olur. Öte yandan... Müzyan her şeyden habersiz bir şekilde sevgilerle birlikte heyecanla isteme için hazırlık yapar. Yaman sarf ettiği çabalar sonrasında nihayet eve ulaşır. Ancak Fedi ile ilgili harikadan duyduğu sözlere inanamaz. Feride ise zaferin kurduğu tuzağın ortasında bir başına kalmıştır. Başına gelecek bu büyük felaketten kurtulup kurtulamayacağı merak konusudur. Bu bir anda karşısına çıkan Murat'tan duyduğu sözler nedeniyle neye uğradığını şaşırır. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.